Merhaba, parmak iziniz yoksa aklınıza ehliyet pasaport çıkartma sorunları geliyor yoksa bir takım suç öyküleri mi? Aslında bu bir hastalık, adermatoglifi yani parmak izinin oluşmaması. Biliyorsunuz parmak izi günümüzde 2003 yılından itibaren biyometrik kimlik çalışmalarında geçerli olan ve ehliyet pasaport ve genel bilgi tabanında kayıtlı olan kendimize ait en önemli veri. İş yerlerinde de biliyorsunuz parmak izi kullanılıyor. Tabii parmak izi ilk defa 1910 yılında bir suç mahallinde tespit edilmiş ve davada kullanılmış. Bu dediğim hadise oldukça yeni bir hadise. En son Bengaldeş'te bütün bir sülalenin enik olarak parmak izini oluşmadığı saptanmış. Bu aslında bunu oluşturan bir protein, o kıvrımları oluşturan proteinin bozukluğu ile ilgili bir durum ve Enzim eksikliği ve genetik bölgesi de tespit edilmiş durumda. Nitekim bu Bengaldeş'teki ailede hiçbir şekilde ehliyet kimlik pasaport alamamış. Bu hastalık yeni bir hastalık. 2007 yılında ilk defa İsviçre'de tanımlanmış. Göçmen geciktirici hastalık deniyor. Neden? Çünkü bazı başvuran kişilerde parmak izi olmadığından dolayı bunların göçmenlik başvuruları kabul edilmemiş. Burada bir örnek, açık bir örnek. Bakın B normal kişinin. Parmak izi A ise bu hastalıktan muzdarip olan kişinin. Burada da yakından görüyorsunuz hiçbir parmak izi yok. Yani belirgin bir kırım oluşmamış durumda. Burada da gene gördüğünüz tamamıyla karışık, klasik olarak parmak izi görüntüsün dışında bir durum söz konusu. Bu hastalık önemli bir sıkıntı yaratmıyor. Kişilerde başka bir sorun görülmüyor. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.